Merhaba arkadaşlar 23-29 Ocak haftası astrolojik gündeminden bahsedeceğim sizlere geçtiğimiz hafta biliyorsunuz kova burcunda bir yeni ayımız vardı çok özel kavuşumlar vardı Güneş ve Plütonun birbirleriyle olan etkileşimleriyle beraber aslında çok güçlü bir haftadan çıkış yaptığımızı söyleyebilirim. Bu haftanın nispeten daha sakin geçeceğini, geçtiğimiz hafta yaşadıklarımızı birbirimize anlatacağımız, bunun değerlendirmesini yapacağımız daha sakin. Daha stabil bir zaman olacak. Aynı zamanda çok şanslı bir tarih de var bu hafta içerisinde. Bundan da bahsedeceğim bu video içerisinde arkadaşlar. Öncelikle 10 Şubat tarihine kadar devam edecek olan bir çekiliş var biliyorsunuz. Birkaç video sonra biraz ara vereceğim ameliyat. E, gündemim olduğu için e, danışmanlık almak isteyenler için de e, Mart ayından itibaren tarih verebileceğimi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Beni Instagram hesabımdan, Opikusal Söyleşi hesabımdan takip edebilir. Aşağıdaki Telegram grubundan da e, grubumuza katılabilirsiniz arkadaşlar. 10 Şubat tarihinde çekiliş tamamlanacak, bitecek. E, ve açıklamasını e, bu sağlık sorunum olduktan sonra yapacağım. Mart ayı itibariyle de kazananlara analizleri göndermeye başlayacağım. Nasıl yapacağımız konusunda zaten kazanan arkadaşlarla teyitle, teyitleşeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi geçelim haftanın gündemine. 23-29 Ocak haftası dedik arkadaşlar. Evet artık yavaş yavaş bir şeyler şekillenmeye başlıyor. Biliyorsunuz Ocak ayının genel gündemi Mars retrosu, Merkür retrosu, 2022'nin kırıntılarını ayıklamakla geçti. Ve ocağın son haftası artık yavaş yavaş toparlanmaya başlıyoruz. Artık yeni bir hayata merhaba diyoruz ve 2023'ün gündemlerine yavaş yavaş ısınmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bu haftaya tam bir ısınma haftası, alıştırma haftası diyebiliriz. Öncelikle 23 Ocak tarihinde haftanın ilk günü ay boşlukta haftaya başlayacağız ve Sabah saatlerinde balık burcunda venüs ve ayın kavuşumu olacak oldukça duygusal oldukça özel bir kavuşum burada tabii ki şunu belirtebiliriz aşka dair paraya dair biraz daha duygusal olacağımız biraz daha incelik ve nezaket isteyeceğimiz insanlara belki gönülden yardım edeceğimiz destek olacağımız ve pazartesi ay gününe de uygun bir giriş yapacağımız bir hafta başlangıcı var akşam saatlerine doğru. Ay balık burcuna geçiyor dediğim gibi ay venüs kavuşumundan sonra tabi kova burcunun son derecelerinde akşam saatlerinde artık ay balık burcuna geçecek. Haftanın ilk günleri biraz daha kendi içimize kapanmak isteyebiliriz arkadaşlar. Çok fazla etliye sütliye karışmadan kendi özümüze kendi alanımızda devam etmek isteyebiliriz. Bu tarihlerde tabii ki çok büyük eylemlerde bulunmamak gerekir. Belki geçtiğimiz hafta yaşadıklarımızı sorgulamak bu haftaya sarkabilir. Haftanın ilk günlerinde sarkabilir. Çünkü gerçekten çok yoğun gündemler yaşanmış olabileceğini düşünüyorum. Ee, yaşayanlar lütfen yorumlarda aktarsınlar. Gerçekten merak ediyorum bu haftayı. Yani geçtiğimiz haftayı bilhassa kova yeni ay haftasını ekstra merak ediyorum arkadaşlar. Devam ettiğimde 24 Ocak tarihinde. Ay balık burcundaki seyrine devam ederken. Aynı zamanda güneş ve. Jüpiter arasında Kova ve Koç hattında çok güzel bir etkileşim olacak. Aslında yeni fırsatlar, yeni adımlar ve karşımıza çıkan bu fırsatları hızlı bir şekilde değerlendirmek adına imkanlar yakalayacağız. 24 Ocak tabi Mars gününde karşımıza bir takım fırsatlar çıkıyorsa... Belki yeni ay enerjisinden sonra Bazı durumlar şekillenmeye başladıysa Ve salı günü itibariyle bunları Bizler gözlemliyorsak e, Harekete geçmek lazım Fırsatların peşinden koşmak lazım Karşımıza çıkan fırsatları mutlaka değerlendirmek Lazım arkadaşlar Biraz cesur olmamız gerekebilir bu bağlamda Mars enerjisiyle beraber de Bunu sağlayacağımızı düşünüyorum 25 Ocak tarihine geldiğimizde ise Ayın koç burcundaki seyri başlıyor Biraz daha aktif olmaya karar vereceğimiz Bir gündem ama tabi ay koç burcundaki Burcundayken bazen gerginlik, e, sinir, öfke problemleri, baş ağrısı problemleri de yaşayabiliyoruz haritalarımızdaki etkilere göre. E, tabii bu noktada aceleci olmayı bir kenara bırakarak e, bizi aniden gelen e, ve ani reaksiyonlar verebileceğimiz durumlardan da uzak olmakta. Fayda olacaktır hafta ortasından itibaren ay koç burcunda ilerlemeye başladığı için daha aktif bir sürecin hakim olacağını daha çok aksiyon almaya başlayacağımızı özellikle 24 Ocak tarihinde meydana gelen bu e, güzel etkileşimden sonra belki de artık harekette bereketin olduğunu keşfetmeye başlayacağımız e, bir süreci değerlendireceğiz arkadaşlar. 26 Ocak tarihine geldiğimizde ise Venüs burç değiştiriyor. Artık kova burcundaki transitini tamamlıyor. Ve Venüs balık burcu geçişine başlıyor. Ee, aslında Venüs kova burcundayken ilişkilere biraz daha e, yukarıdan bakmaya başladığımız, çok fazla e, duygularımızı e, olaya yansıtmadığımız e, ve bu bağlamda özgür ilişkiler, arkadaşlık, dostluk gibi temaları ön plana aldığımız bir süreç deneyimledik. Şimdi ise Venüs'ün balık burcu geçişiyle beraber Venüsyen konularda yani aşk, ilişkiler ve para konularında daha pozitif bir iklimde ilerlemeye başlayacağız. Venüs balık burcunda yücelir arkadaşlar. Dolayısıyla venüsün enerjilerini balık burcundayken çok daha rahat bir şekilde gözlemleyebiliriz tabii ki burada aşka dair ilişkilere dair güzel bir zemin var tabi biliyorsunuz 14 şubat tarihine de yaklaşıyoruz şubat ayı gerçekten her yıl olduğu gibi bir aşka olacak gibi gözüküyor açıkçası tabi şubat ayına dair de bir takım öngörülenim vardı şubat ayı burç yorumları bu arada oynatma listelerinde arkadaşlar mutlaka dinleyin yeni ay ve dolunayları eğer zaman bulursam paylaş çalışacağım zaten haftayı kapatırken 27 Ocak tarihinde artık ay boğa burcuna geçiyor ve hafta sonu çok sert etkileşimler yok açıkçası ay boğa burcuna geçmişken hafta sonunu ailemizle dostlarımızla kendi alanımızda yiyerek içerek keyifli bir şekilde geçirebiliriz gibi gözüküyor biraz tembellik edeceğimiz biraz keyfimizi ön plana çekeceğimiz bir hafta sonu olacaktır diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla o haftanın yoğunluğunu özellikle geçtiğimiz haftanın yoğunluğunu üzerimizden atacağımız bir hafta gibi gözüküyor bu hafta. Bilhassa salı günü civarında gelen fırsatlara da açık olmamız gerekiyor. Ve zaten geçtiğimiz hafta karşımıza çıkan gündemler hali hazırda etkisini sürdürmeye devam edecektir arkadaşlar. Evet haftanın genel gündemi bu şekilde. Şimdi bakalım burçları bu hafta neler bekliyor? Hemen koç burcuyla başlayacağım. Merhaba sevgili koç burçları jüpiter burcunuza geçtiğinden beri bir hareketlilik söz konusu ve bu hafta özellikle salı günü itibariyle güneş ve jüpiter arasındaki destekleyici görünüm. Hayatınıza dair güzel şans ve fırsatların sizinle beraber olacağını gösteriyor. Bununla beraber bu hafta Venüs Balık Burcu'na geçiyor sevgili koçlar. Kova Burcu'ndan çıkarak. Bu da özellikle aşkı, sevgiyi, güzellikleri biraz daha kendi içinizde yaşayacağınızı gösterir. Sanatla alakalı planlarınız varsa gerçekten ilham perilerinin sizinle beraber olacağı bir süreç. Mali durumunuzla alakalı, aşk hayatınızla alakalı derin sorgulamalar içerisine gireceğiniz bir dönemi de işaret etmekte. Bununla beraber sezgisel yeteneklerinizin, rüyalarınızın çok daha canlı hale gelmeye başladığı bir e, gündemden de bahsedebiliriz ama gizli ilişkilere de meyil olabilir. E, bu dönemde bu haftayı aşan kısımdan bahsediyorum. Dikkat etmekte fayda olacaktır. Sevgili koçlar güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları. Bu hafta özellikle koç kova hattında meydana gelen e, şanslı görünümle beraber geçmişte kaçırdığınız bir konunun aslında size farklı bir biçimde yeniden geldiğini fark edebilirsiniz. Kariyer fırsatı olabilir bu durum. Gelecekle alakalı bir karar olabilir. Evliliğinizle alakalı ikinci bir şans olabilir ama kendinizi daha umutlu hissedeceğiniz bir e, şanstan bahsedebiliriz bu hafta itibariyle. Bununla beraber Venüs artık balık burcuna geçiyor. Bu iyi haber sevgili boğa burçları. Kariyer gelirleriniz artışa geçecektir. Sosyalleşmek size iyi gelecektir. Özellikle girdiğiniz ortamlarda belki e, sizi destekleyecek, size arka çıkacak insanlarla da karşılaşabilir tanışabilirsiniz. Güzel dostluklar zamanı gibi gözüküyor. Ee, gelecekle alakalı umut ve hayaller için oldukça pozitif bir süreç sizler için. Sevgili boğalar hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları bu hafta koç kova hattında güzel şanslı bir etkileşim var. Özellikle 11. evinizde 9. ev bağlantılı bir konu olduğu için bu hukuksal bir gündem, yargısal bir konu veya yurt dışı ile alakalı sosyal medya ile alakalı önemli bir gelişme olabilir. Kariyer gelirlerinizde bir artış olurken belki reklam, tanıtım, pazarlama gibi bir alanda öne çıkabilirsiniz gibi gözüküyor. Ee, sevgili İkizler Burçları. Bununla birlikte Venüs artık balık burcuna geçiyor. Tabii Venüs'ün 10. evinize geçmesiyle beraber kariyerde ivme kazanmaya başlayacağınız bazı İnsanların belki dikkatini çekeceğiniz ve destekleneceğiniz. Bununla beraber evlilik ve ilişkiler alanında daha şanslı olacağınız ama bazen de kadınlarla alakalı ufak çekişmeler yaşayacağınız bir süreç etkin olacak gibi gözükmekte. Güzel bir hafta olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçlarım. Bu hafta özellikle kova koç bandında güzel bir etki var. Şanslı bir etki var. Buraya baktığım zaman 10. ev ve 8. Ev bağlantılı özellikle kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı destekleneceğiniz maddi anlamda belki de elinize bir miktar paranın geçeceği gündemler söz konusu olabilirken evli olan yengeç burçlarının da eşlerinin desteğini arkalarına alacağı bir haftadan bahsedebiliriz. Bununla beraber venüs balık burcuna geçiyor ve yükselenize güzel açılar yapacak önümüzdeki haftalar itibariyle. Burada tabii Venüs'ün 9. eve geçmesi daha çok gezeceğiniz, daha çok okuyacağınız, kendi bilgi birikiminize, kendi kapasitenize yönelik yatırımlar yapmaya başlayacağınız, belki de yeni insanlarla tanışacağınız bir süreci işaret etmekte. Uluslararası ticaretle alakalı kazançlar gelebilir, yargısal konularla alakalı da çözümlemeler yaşanabilir. Sevgili yengeçler güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları. Evet bu hafta kova ve koç bandında çok güzel destekleyici bir görünüm var. 7. eviniz ve aynı zamanda 9. evinizde etkili olacak. Bu da özellikle ikili ilişkiler alanında şanslı bir süreci işaret etmekte. Evlilik gündemleri, ikinci evlilik gündemleri veya evleneceğiniz insanla tanışmak ilişkinizde ikinci bir bahar imkanı getirebilir gibi gözüküyor. Ee, bu hafta aynı zamanda Venüs balık burcuna geçiyor. Venüs'ün 8. evimize geçmesiyle beraber bu haftadan itibaren e, mali kaynaklarınızla alakalı şanslı etkileşimler var. Elinize bir miktar paralar geçebilir. Eşiniz tarafından desteklenebilirsiniz. Sevildiğinizi, değer gördüğünüzü hissetmek size çok iyi gelecektir sevgili aslanlar. Buna ihtiyacınız vardı zaten. Umarım güzellikler olur bu hafta itibariyle. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili başak burçları bu hafta özellikle kova ve koç hattında oldukça şanslı yerleşimler var burada mali kaynaklarınızla alakalı bir takım fırsatlar karşınıza çıkabilir destek beklediğiniz yerlerden bir takım destekler alabilirsiniz toplu para giriş çıkışları veya borç ödemekle alakalı gündemlerde de destekleneceğiniz iş hayatınızda gerçekten kendinizi daha rahat bir şekilde ifade edeceğiniz bir süreç aktif olacak. Bununla beraber bu hafta Venüs Balık Burcuna geçiyor. Venüsün Balık Burcuna geçmesiyle beraber ikili ilişkiler alanında daha alımlı bir limana artık yelken açıyorsunuz. Partneriniz, ortağınız, muhatabınız her kimse daha nazik olacaktır, daha sevgi dolu ilişkiler içerisinde olacaksınızdır. Aynı zamanda yeni ilişkiler içinde oldukça şanslı bir sürece gireceksiniz. Bu hafta sonu itibariyle sevgili Başaklar, güzel bir hafta olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili Terazi burçları bu hafta özellikle kova ve Koç bandında oldukça şanslı etkileşimler var burada 7 ev bağlantısı ve 5 ev bağlantısını ve Göz önüne alacak olursak bir çoğunuz için belki yeni bir aşk ve yeni bir ilişki veya ilişkisi devam edenler içinse özellikle belki bu evlilikte veya ilişkide daha romantik daha keyifli zamanlar aktif olacaktır. Belki bazılarınız için çocuk haberi dahi gündeme gelebilir. Yine proje bazlı ortaklık çalışmaları adına da oldukça fırsatlı bir hafta olacak sizin için. Bu hafta aynı zamanda Venüs balık burcuna geçiyor. Ee, Venüs'ün balık burcu geçişiyle beraber iş hayatınız, gündelik rutinlerinizle alakalı daha şanslı bir sürece giriyorsunuz. İş arayışı içerisindeyseniz yeni bir iş bulabilirsiniz. Gündelik hayatınıza dair daha keyifli e, zamanların aktif olacağı bir gündem söz konusu. E, sevgili teraziler güzel bir hafta olsun. Sevgiler hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları bu hafta özellikle koç kova bandında oldukça fırsatlı yerleşimler var burada iş hayatınızla alakalı ailenizle alakalı yeni bir düzen inşa etmek yeni bir düzen kurmak belki taşınmak yer değişimi belki evle alakalı tadilat ve değişimler belki iş ortamında değişiklikler ofis değişikliği gibi temalar adına oldukça şanslı bir süreçte olacaksınız. E hafta sonuna doğru Venüs Balık burcuna geçiyor. E Venüs'ün Balık burcu geçişiyle beraber çok keyifli bir döneme giriyorsunuz sevgili Akrepler. Sizin yükselenize de güzel bir açı yapacak. Ee, beşinci ev küçük şanslar evidir. Gerçekten kendinizi şanslı hissedeceğiniz, biraz eğleneceğiniz, gezeceğiniz, tozacağınız, belki yeni bir aşkın hayatınıza dahil olacağı, belki çocuklarınızla veya mevcut ilişkinizle daha pozitif e, zamanlar geçireceğiniz bir süreç aktif olmaya başlayacak gibi gözüküyor. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Bu hafta kova ve koç bandında çok keyifli yerleşimler var. Özellikle tabi burada yay burçları için yılın aşık olanı diyoruz gerçekten. Yeni bir aşk gündeme geliyor olabilir sevgili yerler. Bu etkiyle beraber aşk teklifleri, aşk haberleri gündemde olabilirken aynı zamanda kendi yeteneklerinizi, kendi potansiyelinizi açığa çıkartmak adına da bazı haberler, teklifler, anlaşmalar ve görüşmeler de gündeme gelebilir. Hafta sonuna doğru Venüs Balık burcuna geçiyor. Venüs'ün Balık burcu geçişiyle beraber 4. ev konularına biraz daha odaklanmaya başlayacaksınız. Nedir bu? Eviniz, yuvanız belki evinize işe alacaksınız. Belki evinize dizayn edeceksiniz. E, belki ailenizle daha çok zaman geçireceksiniz. Aile büyüklerinizle alakalı bir takım destekler söz konusu olacak. Ama ev içerisinde huzurlu olma ihtiyacınızın e, artacağı bir süreç. Yalnızsanız ilişkiniz varsa bu ilişkiyi evlilikle taçlandırmak isteyebilirsiniz. Yani kendi yuvanızda, kendi konfor alanınızda size iyi gelecek şeyleri yapmaya yöneleceksiniz. Sevgili yerler, güzel bir hafta olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak borçları bu hafta kova ve koç hattında çok güzel etkileşimler var özellikle ev almak isteyen ev kiralamak isteyen e, mülk edinmek isteyen oğlak burçlar için oldukça e, fırsatlı bir hafta olacağını düşünüyorum. Yine ailenizle alakalı problemler ve sorunlar varsa bunları iyileştirmek ve şifalandırmak adına da aslında inisiyatif alacağınız ve oldukça kendinizi iyi hissedeceğiniz, güvende hissedeceğiniz etkileşimler mevcut. Bununla beraber hafta sonu itibariyle Venüs balık burcuna geçiyor. Venüs'ün balık burcu geçişiyle beraber önümüzdeki günlerde çok güzel e, haberler alacağınız dostlarınızla, arkadaşlarınızla keyifli zamanlar geçireceğiniz, belki de güzel kontratlar ve anlaşmalara merhaba diyeceğiniz, belki de bazı oğlak burçlarının araç satın alacağı bir süreç söz konusu olacaktır. Keyifli bir hafta olsun dilerim. Sevgiler, hoşça kalın. Merhaba sevgili kova burçları. Bu hafta Burcunuzdaki güneş ve koç burcundaki jüpiter arasında çok keyifli bir etkileşim olacak özellikle burada gerçekten sürpriz haberler alabilirsiniz sürpriz görüşmeler tanışmalar ve aynı zamanda kararlar gündeme gelebilir gibi gözüküyor hızlı bir haftaya giriş yapacaksınız. Zaten geçtiğimiz hafta burcunuzda bir yeni ay vardı. Sizin zamanınız başlıyor sevgili kova burçlarım. Hafta sonuna doğru venüs balık burcuna geçiyor. Bu da mali anlamda sorun yaşayan kova burçları için iyi haber. Ee, özellikle kaynaklarınızda bir takım artışlar söz konusu olacaktır ama harcamalar konusunda dikkatli olması gerekiyor. Özellikle e, giyim, kuşam ve estetik operasyonlara e, harcamaya meyilli olabilirsiniz. O yönden kendinizi e, terbiye ederseniz gerçekten güzel Mali kaynaklarda yakalayacaksınız gibi gözükmekte. Güzel bir hafta olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Evet, bu hafta Kova Koç hattında çok güzel bir görünüm var. Burada özellikle... Ee, geçmişte kaybettiğiniz bir şeyleri yeniden keşfediyorsunuz. Kendinize dair güvensizlik yaşadığınız yetersizlik hissettiğiniz bir konunun e, mucizevi bir şekilde karşınıza çıkması söz konusu olabileceği gibi parasal anlamda kayıplar yaşadıysanız bununla alakalı da telafi imkanları gelecektir gibi gözükmekte bu hafta itibariyle. Bununla beraber bu hafta sonu itibariyle venüs burcunuza geçiyor. Bu sizin için iyi haber. Artık yavaş yavaş sahneleri e, sizlere teslim etmeye başlıyoruz balık burçları. Kendinize bakacağınız insanlar tarafından daha çok dikkat çekeceğiniz, avranızın güçleneceği bir süreç aktif olmaya başlayacaktır. İmajınıza, fiziksel görünümünüze daha çok özen göstermeye başlayacaksınız. Mutlu bir hafta diliyorum sizlere. Sevgiler, hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bir şekildeydi. Hepinize mutlu huzurlu bir hafta diliyorum. Kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Çekilişe katılmayı unutmayın. Sevgiler hoşçakalın.